Dijital kimlik tıpkı gerçek dünyadaki fiziksel kimliğimiz gibi internette sahip olduğumuz varlıkların bütününü verebileceğimiz bir isim. Buradaki önemli nokta şu internet geliştikçe insanların internet ortamında sahip oldukları bu dijital kimliği daha çeşitleniyor, zenginleşiyor ve derinleşiyor. Web1 evresinde sadece bir internet sitelerine bıraktığı ziyaretçi olarak bıraktığı çerezler varken Web2 evresinde Artık sosyal ağlardaki fotoğrafları, videoları bu dijital kimliğin içerisine girdi. Web 3 evresinde ise artık mülkiyeti de kendisinde olan ve finansal değeri olan varlıklar ortaya çıkacak. NFT'ler veya metaverse ortamındaki diğer parçaları da buna dahil edebiliriz. Buna toptan bir bakış açısıyla insanların bu siber uzaydaki dijital kimlikleri ismini veriyoruz. NFT üretiminin anonim olması aslında yine bizim dijital kimlikle ilişkili bir durum. Yani bizim dijital kimlik anlayışımız değişiyor. Yani bir normal dünyadaki fiziksel kimliğimiz var. Bu fiziksel kimliği aynen dijital ortama taşıdığımızda bir kimlik oluşabilir veya onun yeni parametreyle yeni bir kimlik oluşabilir. Örneğin bir insanın oradaki takma ismi 0x Buğra ise ve onunla bir kimlik oluşturmuşsa artık o orada zaten bellidir ve tanınıyordur. Dolayısıyla birincisi bu nokta önemli. Oradaki kimlik anlayışımız değişecek. İkincisi anonimliğin oluşturacağı tehlikelere aslında bir teknik boyuttan bakabiliriz. Yani telif hakları gibi konulardan. Fakat biz yıllar boyunca şunu gördük. İnternete... 90'lardan bakıp bugünü hayal ettiğimizde bugün milyarlarca insanın birbirine mesaj göndermesi büyük bir kaos yaratabilir diye düşünürdük. Ama bunun olmadığını yani internet kullanıcılarının yavaş yavaş kendi iç dinamikleriyle interneti düzenlediğini gördük. NFT'deki anonimlik problemleri de yine platformlardaki o dijital varlık bulunduran kişilerin proposlarıyla bir demokrasi içerisinde çözülecek diye düşünüyorum. Merkeziyetsizlik konusu aslında çok teknik bir konu gibi görükür ama ben bunu e, günlük hayatımızdan bir örnekle açıklayayım. Mesela her koyun kendi bacağından asılır atasözünü onu bir yerde yazdığını yazmadığını düşünelim. Sonra bu atasözünü hatırlamaya çalışıyoruz. Hepimizin aklında bu atasözü olduğu için aslında hepimiz bir düğüm gibi oluyoruz. Ve dolayısıyla en çok kimin aklındaki doğruysa evet atasözü bu şekilde kalıyor diyoruz. Yani merkeziyetsizlik dediğimiz şey birbirine güvenmeyen tarafların ortak bir konsensusla güven ortamını oluşturması ve burada da %51 oranının kullanılması. Yani burada bir varlığın, varlığın kimde olduğunun yazıldığı defterler tek bir kişinin hükmünde, otoritesinde olmuyor, birçok yerde oluyor bir NFT'nin saklanmasını da düşünebiliriz bir kripto paranın bulundurulmasında hepsi buradaki merkeziyetsizlikten kastımız bu kripto varlıklar bizim bugüne kadar gördüğümüz teknolojiler içerisinde belki de en çok disiplinler arası alana giren teknolojilerden biri çünkü yapay zeka çalışırken veya artırılmış gerçeklik sanal gerçeklik nesnelerin interneti gibi teknolojileri çalışırken bunun toplumsal tarafı finansal tarafı gibi noktalar üzerine çok fazla kafa yormanıza gerek olmayabilir. Ama kripto varlık dediğimiz şey aslında internette insanların sahip olacağı yeni dijital kimliklerin DNA'ları. Dolayısıyla insana ait her şeyi anlamamız gerekiyor. Finansal taraf, teknolojik taraf, sosyal taraf, kültürel taraf. Dolayısıyla burada uzmanlaşmak için bol bol disiplinler arası okuma yapmak ve yeni gelişen senaryoları da Dikkatlice incelemek gerekiyor. Çünkü turizmden tutun, ulaşıma, finansa kadar birçok endüstriyi bir anda buranın içerisinde görebiliyoruz. Burada uzmanlaşmak için bol bol okuma yapmak ve yeni senaryoları dikkatli incelemek gerekiyor. Şimdi 1990'lardan baktığımızda, İnternet ne işe yarar? İnternet nedir sorusunun her yıl değiştiğini görüyoruz. Yani 97'de internet nedir diye sorduğumuzda farklı, 2005'te farklı, 2015'te farklı. Biz bugün NFT'leri anlamlandırmaya ve belli bir iş gücününe dönüştürmeye çalıştığımızda doğal olarak ilk karşımıza daha entelektüel sanatla ilgili kısımlar geliyor. Fakat metaverse gibi ortamlarda gündeli kullanıma girdiğinde bunun her anlamda, her endüstride kullanabileceğimizi göreceğiz. Odak noktamız şu olabilir, NFT'leri internetin en küçük Lego parçaları gibi düşünebiliriz. Bugünkü e, varlıklardan farkı ise o Legoların sorumluluğunun ve kontrolünün bizde olması. Yani sizin Facebook hesabınızdaki varlıklarınızın kontrolü Facebook şirketine aittir ama NFT'lerin kontrolü sizde olacak. Dolayısıyla her alana girebilir. Biz şu anda bunun çok küçük bir kısmını görüyoruz. Çünkü Mark Zuckerberg'e 2007'de Facebook nedir diye sorsanız bugünü hayal edemezdi. Biz de yani doğrusunu söylemek gerekirse sadece bunun bir e, girdap gibi her şeyi içine alabileceğini görüyoruz. Fakat neyi ne zaman alacağına daha farklı parametreler karar verecek.